İspanyolik şampiyonu yaptığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an üç büyükler ikisi bir almış durumda. Ya normal sezonların e, bir tekrarını izliyoruz açıkçası. E, sonuçta e, büyük kulüpler, büyük camialar biraz daha saza elini almaya başladı yavaş yavaş. Geride kalan 20 haftaya e, baktığınız zaman e, Beşiktaş oynamış olduğu futbolla birçok takımı bence biraz terste bıraktı. Çünkü kadronun çok muhteşem bir kadro olmadığı herhalde herkes tarafından kabul görüyordur. Ama buna rağmen muhteşem bir ilk yarı geçirdiler ve bu ilk yarının karşılığında da hak ettiği liderliği aldılar diye düşünüyorum. Galatasaray çok inişli çıkışlı bir grafik yaşadı. Kendi hem teknik ekibin hem de yönetimle olan bir takım sorunlardan dolayı Galatasaray sanki böyle bir türlü sahaya odaklanamadı. Fenerbahçe çok geniş bir kadro yapısıyla, çok alternatifli yapısıyla bence beklentilerin yaklaştı ama beklentilerin altında kaldığını düşünüyorum. Artık yeni bir yıldız daha eklediler takımlarına. Dolayısıyla Fenerbahçe'den de ikinci yarıda özellikle bir çıkış bekliyoruz. Trabzonspor sezona kötü başladı Eddie ile beraber. Daha sonra Abdullah Avcı ile beraber bir çıkışa geçti. Bu çıkışın karşılığında da özellikle dün akşamki Süper Kupa'yı da müzelere kazandırdılar. Maç olarak çok beğenmedim. O ayrı bir konu. Oyun olarak çok tatmin etmeyen şeyler var. Ama sonuçta kupa kaz kazanmak güzeldir. Ee, dolayısıyla Süper Lig'de bence şu andaki görünüm bu şekilde dört büyükler adına. Ee, hayal kırıklıkları yaşayan takımlar da var. Özellikle geçen sezonun şurada 4-5 önceki şampiyonu e, Başakşehir herhalde şu ana kadar sezonun en büyük hayal kırıklığını yaşayan ve yaşatan takım olarak hafızalarımızda yer alacaktır diye düşünüyorum. Bir biz peki çıkarmı hocam. Alanya Gaziantep hatay ee, ya zannetmiyorum. Şöyle zannetmiyorum. Çünkü e, kadro derinlikleri e, ya bir de ülkemizde şöyle bir gerçek var. Bazı şeyler yolunda giderken e, bozmayı seviyorlar. E, mesela Gaziantep birçok şey yolunda gidiyordu. Belki bir sürpriz olurdu ama bu sürprizin adı şampiyonluk olur muydu bilemem. Çünkü sanki o kadro derinliği yokmuş gibiydi. E, Alaya Spor İyi başladı. Sonra bir çalkantılı döneme girdi. Yani e, Alanya Spor ilk beşte olur yazmış e, Tunar Oysal. Bilemiyorum. Bana öyle gelmiyor. Sanki e, ilerleyen haftalarda oralardan uzaklaşık gibime geliyor. Ama yani ben tabii ama şimdi ki... altıncı bitirir. E, işte ilk beş olmadı hocam. Altıncı bitirdi derler. İşte biliyorsun. insan oldu böyle. Yankta da Sivaslı olmayacak Alanya İkinci deyerek Ya tabii Sivas şöyle bir durumu var. Geçen sezonki Sivas'la bu sezonki Sivas arasında ciddi farklılıklar var. Sivas her geçen gün üstüne koyan, daha da iyi bir şeye gelebilecek bir kadro yapısı var. Oyun yapısı var her şeyden önemlisi. Dirençli bir takım. Sivas haftalar geçtikçe de daha iyi bir duruma geleceğini düşünüyorum Sivas'ın. Hocam, Fenerbahçe demişken Mesut Özil transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, önümüzdeki iki ay içerisinde, yani Mart'tan sonra değil, e, de milli takım arasından sonra Mesut Özil'de biraz biraz kıpırdama görürüz. Mesut Özil transferi bir kere sadece e, sahada yapılan bir hamle değil, saha dışında da yapılan bir hamle olarak bakmak lazım. Bunu e, siyasi olarak söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bunu söylememin sebebi Fenerbahçe kulübünde 2-3 ay sonra bir seçim olacak e, Mayıs ayında. E, dolayısıyla e, Ali Koç e, bir nevi bu şekilde e, bence rakiplerine de daha vermişti. Ve bu saatten sonra Fenerbahçe başka bir başkan adayı olacağını düşünmüyorum. E, Mesut Özil oyuncu olarak zaten kalitesi tartışılacak bir oyuncu değil, e, önemli bir oyuncu. Dünyanın önemli yıldızlarından bir tanesi. Ama Türkiye futboluna adapte olması, e, buradaki gösterecek olduğu performans biraz zaman alacaktır. Ve artı bu zamanla birlikte e, estozilin de buraya adaptasyon sürecinin de e, biraz e, zaman alacağını... Çünkü Türkiye'deki oyunun e, oynamaktan ziyade oynatmama üzerine kurulduğunu düşünürsek bu düşüncem bu şekilde de şey yapıyorum bu şekilde olduğunu düşünüyorum biraz da oynatmamaya yönelik bir oyun tarzımız var ülkede peki yansıralım Deniz Spor'da Yaltın Koçuk'a kavak bugün istifa ettim seni. Evet Deniz Spor biliyorsun benim daha önce de çalıştırdığım bir takım benim içinde çok ayrı bir yeri var Deniz spor, Kadro kalitesi belli bir seviyede olan bir ekip. Yalçın Hoca da ilk iki müsabakasından galibiyetle ayrıldıktan sonra kötü bir sürece denk geldi. Yanılmıyorsam 7 ya da 8. maç galip gelemediler ve ligin alt sıralarına demir attılar. Şu an mevcut kadrosuyla biraz sıkıntılar yaşayacak. Yalçın Hoca'nın ilk süperlik deneyimi. E, açıkçası herhalde futbol kamuoyunda da insanların ondan da beklentisi biraz daha fazlaydı ama bu bazen sadece hocanın elinde olmuyor. Kadro yapısı, kulüp içerisinde yaşananlar, e, maddi imkanlar, hatta maddi imkansızlıklar birçok faktörü bir araya getirdiği zaman böyle bir senaryo çıktı karşısına hocanın. Hayırlısı olsun de, demek, e, demekten başka bir şey gelmiyor bizden. 7 maçta 5 bir beraberlik almışlar son 7 ya evet, genel olarak baktığın zaman bu çok e, sağlıklı bir istikrar değil. E, ama dediğim gibi burada eminim e, kulübün içerisinde biraz kaos olduğuna dair e, kulağımıza şeyler geliyor, e, laflar geliyor. E, tabii kolay bir şey değil e, Süper Lig'de mücadele etmek. Ama e, daha doğru bir kadro yapılanmasıyla daha doğru sonuçlar alınabilir miydi? Bazı müsabakalarda muhtemelen Yalçın Hoca da e, şapkayı önüne koyduğu zaman bazı müsabakalarda da kendisinin de hataları mutlaka vardır. Zaten bu bir süreç. E, hocanın da ilk Süper Lig deneyimi. İnşallah daha farklı yerlerde daha iyi başarıları imza atar. Hocam bir seyirci soru Hocaya göre e, ilk futbolcu nasıl seçilir? Ya benim için ben her zaman şöyle düşündüm. Her zaman şöyle baktım. E, biliyorsun daha önce Beşiktaş'ta da bir 4 seneye yakın. Bir görev yaptım scout olarak bundan 2012 ile 2016 Şubat arası. Yani 4-5 sene olmuş neredeyse zaman da çabuk geçiyor. Ben her zaman şöyle düşündüm. Benim için sahada problem çözen oyuncu çok önemliydi. Ben oyun zekasına bakıyorum. Yaratıcılığına bakıyorum. Bu gerek defansta gerek ileri hücum hattında oynayan oyuncular için de geçerli. Benim için oyuncunun bir futbol beyni, zekası, yaratıcılığı, artı e, tabii ki diğer temel ana faktörler, e, hızlı olması, çabuk olması. Bunlar Türkiye'deki oyuna daha yatkın e, kriterler ve tabii ki güçlü olması da önemli. Ama benim için bir numaralı kriter, oyuncunun zekası. Anladım. Hocam, şimdi TF1'e geçeceğiz. Bu sefer alttan başlayalım. İçerisi bizim Transvaryatlar'ı ee, yanılmıyorsam 28 kişiden imzalanmaları gerekiyordu. 93'ini hallettiler, 5'ini hallemediler. Bugün e, onların anlaşmasının sağlanamadığı açıklandı. Kıçınlayacağı yani, <gülüyor> için uçlar anlaşmışlardı. Onlarla da tabi olarak anlaşmalar iptal oldu. Ee, bu üniversite 3 bolcu, 2 kulüklü, ne düşünüyorsunuz? Bir kere Eskişehir spor e, ülkemizin en önemli camiaların başında geliyor. Ee, ve dolayısıyla bu süreci son son yıllarda hep yaşadılar. Yani bu sadece 2020 2021 sezonuna ait bir şey değil. Bu süreç hep yaşandı. Sadece şunu bekliyorsun. Yani bazı insanların artık bu gibi durumlardan ders çıkarıp daha e, sağlıklı yapıların içerisinde daha sağlıklı kulüp ortamları olması gerekiyor. Ama bu transferi açamamasıyla birlikte herhalde eskişehirspor TFF 1. lige veda eder gibi gözüküyor. Evet maalesef. Evet, Akisar Spor iyi transferi yaptı. yoktu. Akisar Spor sizi mı? Diğer düşmeye kadar eder takım? Valla ben Akisar Spor'un buradan uzaklaşacağını düşünüyorum. Akisar e, önemli transferler yaptı. E, özellikle ön taraftaki oyuncuları çok etkili. Çabuk e, problem çözen oyunculara sahipler. Ben Akisar'ın asla düşeceğini düşünmüyorum. Balıkesir'de taht yaştı. Balıkesir'de bir gündür baya transfer açıkladı. Bakalım o taraftan ne. Tabii Balıkesir'de de e, aynı durumlar söz konusu. Orada da hep yıllardır bak bazı kulüplerin artık bu üzerlerinde kronik problem gibi gözüken transferi açamama, transferde bulunamama gibi e, transfer yapamaları gibi e, bu şey, bu şekilde hep şeyler karşılarına çıkıyor. Bu çok üzücü bir durum. Ama maalesef biz ders çıkarmıyoruz. Bizim en büyük problemimiz bu. Yani bu sezonu yine halletsek 2021-2022 sezonda yine böyle şeyler karşımıza çıkıyor. Yani dolayısıyla bazı kulüplerde bu artık kronik bir problem haline gelmiş durumda. Evet. Hocam peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani KSB bir yarışmıyor birincisinde. Şurada ee, biliyorsunuz spor yiğidi. İstanbul Spor ve İstanbul Spor tanrıfıkta Bayağı takımlar, 8 takım şu an tutuldu ama iyi sonunda bir takım diye. Yani evet üst sıralarda şimdi ligin ikinci yarısı ile birlikte her hafta sürpriz sonuçlar çıkan e, artı e, şampiyon olmak isteyen e, artı şampiyon olmak isteyen takımlar da hem kadrolarını güçlendiriyorlar e, hem de kadrolarını güçlendirirken önemli transferlere imza atıyorlar. Şampiyonluk için şu anda erken yorum yapmak. Çünkü geride kalan e, işte 16-17 taneler müsab müsabakalar e, ve dolayısıyla e, her hafta sürpriz sonuçlarını da alınacağını düşünürsek e, bu bence önemli bir detay oluyor. E, ama e, Samsun Spor kadrosunu beğeniyorum. E, İstanbul Spor iyi futbol oynuyor. Birçok takıma göre daha organize ne oynadığını bilen bir takım. Adana Demirspor iyi gidiyordu bir anda orada taşlar yerinden oynadı. Ee, orada evet. birkaç değişiklikler oldu. Yani böyle orada o bölgede oralardan alttan gelen bir takım da olabilir. Ee, ve dolayısıyla her hafta böyle heyecan katacak bir durum söz konusu ama şu şampiyonluk ipini göğüsler diye, diyebileceğimiz bir durumda değiliz bence şu an. Tabii Giresunspor'u da unutmamak gerekiyor. Yani sonuçta bir lideri ve Giresunspor da organize oyunuyla dikkat çekiyor. E, yeni statlarına da gittiler. Yeni bir hava yakaladılar, yeni bir atmosfer. Yani bunlar hep oyunun içerisinde o kadar çok belirleyici oluyor ki özellikle alt e, takımlarında e, çok belirleyici oluyor. E, o yüzden e, Giresun şansı ne kadarsa İstanbul Spor'un şansı da o kadar yani sonuçta e, baktığın zaman zaten TPP 1. lig e, çok sürprizlere e, açık bir şey. Yani mesela mesela Bursa'nın bu genç kadrosuyla bu kadar çok iş yapabileceğini kimse düşünmüyordu Ama Bursa'nın da bu kadrosuyla iyi işler yaptığımızı söylemek gerekiyor. Hocam, Mustafa Hoca yayına gelmiş. Mustafa Özer kardeşimizin... Selamlar, selamlar, selamlar. İyi. Selamlar Mustafa Hoca'nın. Çok selamlar. Buradan selam söyleyelim. Ee, peki, Tuzla Sporu nasıl denilen 3 mağabeyi sonrasında Taner Taşkinevlaraylı Dali Tanrı'dan geldi. Foto'dan 3'ler evet. bir anda. Evet, orada da bir anda şey oluyor. Ya zaten TFF 1. Lig biliyorsun herhalde dünyada en çok hoca değişiminin yaşandığı bir lig. Bazen, ben... kader, bazen kaderin 3 maça bağlı oluyor, bazen 5 maça bağlı oluyor. Bazen o bile yetmiyor. Bir maçta bile ayrılanları biliyoruz. Bazen sabah imza atıp akşam da bilgimiz için artık bunlar bize sürpriz gelmiyor. Ama Tuzla Spor'un... E yani öncelikle tabii ki stat sorunu var. Bu herkes tarafından bilinen bir şey. Ama e, bugün de herhalde Erkan Zengin'i kadrosuna katmışlar. Yani belli ki hedefe gitmek istiyorlar. Bu hedefe giderken de doğru işler yapmak istiyorlar. E, Tuzla Spor'da oradan sürpriz olarak çıkabilir mi? Futbol mu? Her şey olabilir Peki Bursa Spor'u konuşalım biraz hocam. Gençlerle buraya kadar geldiler. Kullafın bir banka gerisindedim şu anda. İkinci devreye nasıl yükleyebilirler sizce? Valla bu istikrarla giderlerse işte Bursa Spor'u biraz önce dedim ya aradan, arkadan gelen takımlardan biri bence Bursa Spor olabilir. Ee, dolayısıyla Bursa Spor göstermiş olduğu performansla sahada sunmuş olduğu genç oyuncularıyla dikkat çeken bir takım. Zaten hep ülkemizde de böyle bu şekilde bir iyi altyapısı var ee, ve iyi de altyapısı olduğu için Bursa Spor'u alttan gelip sürpriz yapabilecek bir takım e, kimliğinde bence. Hocam e, seyircilerin bazı soruları var. Binicilikte en beğendiği sabit kim? En beğendiği defans kim diye bir şeyler. Yani, şimdi tabii şeyde e, Aladdin okumuşu beğeniyordum. Zaten bir site yazmış. Onda Sivas aldı. Aladdin çok enteresan bir oyuncu. 95 grubu gençler Birliği Hacettepe oradan çıkıştı. E, çok da beğendiğim bir oyuncuydu. Bilal Ceylan işte onda o da onda beş taşla anlaştığı söyleniyor. E, dolayısıyla Orada başkanları bir şeyler de yazmıştı. Onlara da şey yapalım da. Ee, yani birileri beğeniyordum. E, Alaattin okumuş. İşte hani biraz önce saymış olduğum kriterlerde hızlı, çabuk, problem çözen, topu ileriye taşıyabilen. İşte bunlar değerli oyuncu oluyor. E, Samet stoper tabii ki. E, Samet de çok iyi de tanıdığım, e, bildiğim bir oyuncu. Burada Sancaktepe'de oturuyor, oynuyordu. Ben Sancaktepe'de oturuyorum. Yani stada da çok yakınım. Dolayısıyla Samet'e bu Sancaktepe günlerinden biliyorum. Ee, o da Adana Demirspor'a hayırlı olsun. Ama benim en çok beğendiğim Sağ bekin, e, bir tanesi transfer oldu, bir tanesi de transfer olmak üzere. Transfer demişken hocam, e, şu anda birinci liginin konuşulan ismi Ali Akman. Sizce dört büyüklere mi gider, Avrupa'ya mı gider, bu sabun kalır? Kimi söyledin, Ali mi? Ali Akman. Bursa Ali Spor'dan Ali Akman. Ali Akman. <gülüyor> Arada bir ses gidip geliyor. E şöyle. Tamam. E, tabii ki Ali Akman e, çok enteresan bir oyuncu. E, Avrupa'da da ses geliyor mu bilmiyorum. Ses geliyor mu? E, Ali Akman... Şu an gelmeye başladı hocam. yoktu. Şimdi geliyor. E, tabii ki oynamış olduğu oyunla, skora katkısıyla, oyun zekasıyla... Birçok takımların da dikkatini çekmeyi başaran bir oyuncu. Bunun içerisinde Avrupa kulüplerini de sayabiliriz. Ee, Ali Akman'a Avrupa'dan teklifler var. Bunu da biliyorum. Ee, Ayhan Akman'la da görüştük bu konuyu. Bir sohbet esnasında görüştük. Ee, Almanya'dan teklifler var. Ee, ben olsam kariyerimi doğru yönlendirmek adına sanki ee, Avrupa'da devam etmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ben de zeki çelik gibi direk birinci Avrupa yolunu tercih etmesin daha mantıklı gelir. Bana Ondarısında. Hocam Yasin üstteki intres beni sormuş. Samsung sporu bu taraflarımız nasıl değerlendirilir? Ya Yasin çok tecrübeli bir oyuncu. Samsung sporda zaten şampiyonluğun önemli adaylarından bir tanesi. Oraya mutlaka bir değer şey yapacaktır. Değer katacaktır. İnşallah. Taşarılı olur diye düşünüyorum. Yani Yasin oyuna katabilecek olduğu, Samsun katabilecek olduğu çok önemli değerler var. Yeter ki o havayı yakalasınlar. Yani burada e, bazı oyuncuların o belli bir havaya girdikten sonra bu takımlar taşıdığını çok gördük. Ditekim yani TFF birinci liginde de 2-3 kulüpte çalıştım. Orada da buna benzer senaryoları kendim de yaşadığım için. Oyuncunun o atmosferi yakalaması önemli. Evet, şimdi ikinci lige geçelim öyle. E, kırmızı grup, beyaz grup, takip e, ediyorsunuzdur muhtemelen. Kırmızı grupta, el spor, grupta... Şimdi şöyle, insanlara da yanlış bilgi vermeyelim. Tabii ki elimden geldiği kadar takip ediyorum. Tabii ama bu şunu unutmamak gerekiyor. Biz bu sene maçlara gidemiyoruz. E, normalde evet. benim çalışan ekip, e, benim e, 6 tane yardımcım var. Yani bunların içerisinde, e, bunların içerisinde önemli... E, futbol adamları var e, hep ekibimizde ve normalde onların hepsini e, her hafta sonu iki ya da üç tane maça gidiyor ve biz normalde baktığımız zaman ben de dahil olmak üzere biz yaklaşık 15-20 tane müsabaka izliyoruz her hafta ama bu sezon ya daha doğrusu bu pandemi sürecinden dolayı benim yardımcılarımın iki tanesi İstanbul'da iki tanesi İzmir bölgesinde bir tanesi Denizli'de ve şu anda bu sebepten dolayı şey yapamıyoruz, yani kimseyi maçları göndermiyorum yani şu anda Dünyanın hepimizin mücadele ettiği bir durum var evet. Dolayısıyla ikinci ligde mesela geçen sezon ki Bize düşünebiliyor musun? Bunlar hep raporlanıyor İşte bir transfer, bir kulübe gitsek transfer edilebilecek oyuncular kategori bir, kategori iki, kategori üç diye biz ayırdığımız Her hafta 20 tane takımı canlı olarak izlediğimiz Şeyler oluyor Hatta 40 tane takım. Yani biz 15 civarında maç izliyoruz. ve Dolayısıyla 30 tane takım izlemiş oluyoruz. Hepsi önümüzde açık dosyalarda. Bu sezon durum çok farklı. ve Dolayısıyla hani burada yanlış bilgi vermeyelim. Ama bu bahsedilen, yazılan, çizilen isimlerin hepsini zaten tanıyoruz. Yani. Bildiğimiz isimler olduğu için. Yani çok yüzeysel yorumlar yapmış olurum. Ne kadar sağlıklı olur bilemem. Hani Burada yanlış bilgilerle kimseye yönlendirmeyelim. Yanlışlı bir şeyler anlatmayalım. Hocam Allah'tan, bu sene gelince kuruluş var internet üzerinden dosya seyircilerimiz takip edebiliyor. Tabii yani orası orası çok e, doğru bir alan bak çok önemli bir konuya değindim. Şimdi bak orada o kadar bir çelişki var ki biz teknik direktörlerin herhangi bir e, bahis şirketiyle ya da e, ya da benim ekibimden de bunlar kişilerin herhangi birlerim bizim evet. hani işte Mislikom şu anda sponsor değil mi ya, biz buraya üye olamıyoruz. Bizim e, teknik direktörlük diplomalarımızın kriterlerinden bir tanesi bu. Herhangi bir e, çok enteresan bir çelişki. Yani sen buralara üye olursan, bu, bugün yarın karşına çıksa senin diploman şey oluyor, e, diskalifiye ediliyor. Yani senin diplomat artık yırtılıyor. Ama ligin sponsoru bir bahis şirketi. Ya bu nasıl olacak ben bilmiyorum. Yani burada birisi bir açıklama yapmak zorunda. Bizi de aynı aydınlatmak zorunda. Şimdi ben ikinci ligi nereden takip edeceğim? vissi.com gibi değil mi? Ama e, ben oraya kayıt olamıyorum. Nasıl olacak? <gülüyor> ben kayıt olamıyorum. Benim yardımcılarımın hepsi Türkiye Futbol Federasyonu lisanslı antrenörler. E, bunlar da kayıt olamıyor. Yani olursa e, antrenörlük belgesi elinden alınacak. Yani bu çok mantıksız bir şey. Bizler için. Ya şimdi birisi diyecek ki, hocam amcanın oğlu adına kayıt ol. O iş öyle olmuyor ama. Ne demek istediğimi anlıyor musun Cahak? Bu çok çelişkili bir durum bizim için. Anlıyorum hocam. Yani çelişkili şey şey bir durum Ben üstünlük sever olarak bile şöyle söyleyeyim. E, ben, statlı izlemek kadar zaten olmuyor. Hani internetten izlemek. Ama tabii dediğiniz gibi e, böyle teknolojilerin tek bu platformla üye olamazmaması zaten takip edememesi gerçekten bir çelişkin. Evet, sonuç bir sadece sonuçlarını takip ediyorsanız birkaç soru sorayım yoksa direkt farklı bir konuya gideyim. Birisi yazmış kayıt olmak başka, Bayis oynamak başka. E peki niye kayıt olursun Bayis sitesini oynamayacaksan? Maç izlemek için mi? Maç anlatımsız da olmuyor. Evet doğru değilmiş. Çünkü çok çoğu doğru, maç... Doğru bir yapı değil. Yani ben... Şimdi burada çok farklı yerlere gidecek bu muhabbet. O yüzden farklı yerlere gitmeden bu konuya yeterince açıklama getirdiğimi düşünüyorum. O yüzden şey yapalım. Yani tabii ki elimizden geldiği kadar görüntü görüntü bulduğumuz sürece bulmaya çalışıyoruz. Yani takip etmeye çalışıyoruz. Ama tabii e, gözümüzün gördüğü farklı bir şey, izlediğimiz farklı bir şey. Bu aynı şey, e, işte süperlikle ben şu anda TV bu sporda yorumculuk yapıyorum, belki biliyorsunuzdur. E, dolayısıyla e, TV bu sporda yani orada bile şey yaparken, hani, elimizden geldiği kadar e, şeye gitmeye çalışıyoruz. E, başları gitmeye çalışıp daha sağlıklı yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Zaten biz de bunu biliyoruz, bu yayın hakkını veren TFF, ama şeyde bizim sözleşmelerimizde bu maddelerin hepsi geçerli maalesef. Değişik bir durum yani. Değişik bir çelişki orada söz konusu. Ve Tefe Başkanı da gittiği bir bayis şirketini satın. Vallahi can dediğim gibi konuşulacak çok şey var. Ama dedim gibi bizi aşan şeyler biz kendi alanımızla ilgili elimizden geldiği kadar yorumlamaya çalışalım. Peki öyle. E, tek, direktörlük kanalınıza geçelim o zaman direkt. Aralık takımlarda e, hocalık yaptınız. En son Tokat Spor'da En son evet, Tokat Spor'daydım. Ee, yaklaşık herhalde iki sene mi? işte bir buçuk seneyi biraz aşkın bir süre önce. Kasım... Yani geçen, geçen sene değil, bir önceki senede Çünkü ben o zaman Tuzla spordaydım. Size konuk olmuştuk. Öyle hatırlıyorum. Benim evet, 1-0 bir... e, mağlup olduğumuz maç. Erkan Zengin atmıştı bunu. Yok, Erkan zengin değil. Mehmet Özdaraz atmıştı. Mehmet Özdaraz attı, pardon. Evet. Fatih Karagül'le bir sıfır varip olmuştuk. Evet. Mehmet Özdaraz sen altıdan attı golü, evet doğru. Evet. O da benim ilk depresman maçım mutsuzdaydı. O yüzden unutmuyor bu maçı. O sebepten. Doğru, orada. Evet. Tokat sporu. Ya şöyle, biz orada 3-4 defa görüşme yaptık başkanla, en sonunda anlaştık diyelim, Kasım kasım 2019 müydü geçen sene? Evet, 2019'da herhalde. Daha sonraki süreçte aslında iyiydi bir puan topladık, ben takımın başına geldiğimde takımın 6 puanı vardı, bıraktığımda 23 puanı vardı. Ve başkan vermiş olduğu sözlerin arkasında durmadı. Hem ekonomik anlamda e, ücretleri ödemeyince şimdi takımı biz teknik adamlar olarak belli bir yere kadar taşıyabiliyoruz. Dolayısıyla e, bu takımı da gerektiği yere taşıdığımızı düşünüyorum. E sonra ekonomik olarak e, özellikle alt liglerde e, ilgili e, Reşat abiye de selamlar. Reşat beraber çalışmıştık. E, Reşat abi, Reşat e, Özellikle alt liglerde e, finansal olarak kulüpler yükümlülüklerini yerine getirmezse bunun dönüşü olmuyor. Nitekim ben Mart'ın ikisiydi galiba ayrılmıştım. Benden sonra da Oktay Hoca gelmişti. E, takım evet. Oktay beraber düşmüş oluyor. Yani bu ne Oktay Hoca'nın sorumluluğu aslında ne de bizim sorumluluğumuz. Bizler kendi üzerimize düşen sorumlulukları yerimize getirdik. Ama maalesef kulüp yönetimi, kulüp başkanı kendi üzerine getirmiş olduğu, kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği için takım düşmüş oluyor. Doğru. Hocam teklif aldınız mı teknik direktörlük için? Nereden? Bir kulüpten teklif aldınız mı teknik direktörlük anlamında? Bu teknik sezon anlamında. Evet, e, aldım. aldım. E, hem TFF birinci liginden e, teklif aldım hem de ikinci ligden iki üç takımdan teklif aldım. Ama ben bu sezon bu pandemi sürecinde yani yaklaşık olarak bir geçen sezon dahil olmak üzere bu sezonda e, aynı kritere koyduğum için ben iki sezon görev almama kararı aldım. Bunun çok farklı sebepleri var. Ee, en büyük sebebi tabii ki kulüplerin zaten e, kendi içerisinde yaşamış olduğu bir takım ekonomik krizler var. Bu krizlerle beraber bir de bunun sağlık süreci var. E, dolayısıyla ben hem geçen sezon hem bu sezon o yüzden görev almadım. E, bu sezonda işte dört İki tane TFF birinci liginden iki tane üç, üç tane de ikiden teklif aldım ama e, görev almayacağımı reklam ettim teşekkür ettim. Aynı çünkü ya bence takım ismi vermeyelim şimdi insanları burada şeyde bırakmayalım ama e, dediğim gibi bu benim kararımdı çünkü bu süreç çok sağlıklı bir süreç değil hem futbolcu için hem e, ailelerimiz için hem kulüplerin kendisi için. Hem de şu zaten Türk futbolunun en büyük sıkıntısı, ekonomik yapının düzgün olmaması. Bir de bunun üzerine, bunu eklediğiniz evet. zaman, 3-4 tane kriteri yan yana koyduğunuz zaman, bu sezon, geçtiğimiz sezon, görev yapmamak bence daha sağlıklı bir karar oldu bizim için. Anladım. Peki 5-10 yıl sonunda kendinizi nerede görüyorsunuz hocam? Tek trakörlük hayaliniz, hedefiniz midir? Ya Benim e, her şeyden önemlisi e, önümüzdeki 3 sene içerisinde Süper Lig'de görev yapmak istiyorum. Yaşım 42. Önümüzdeki 3 sene içerisinde Süper Lig'de görev yapıp daha sonra e, büyük kulüplerde görev yapmak istiyorum. Ve tabii ki en büyük hayalim milli takımı çalıştırmak. E, nasip olur mu olmaz mı bilemiyorum. Hayat e, dünyası, kariyer planlaman senin kurduğun hayal kadardır. Benim hayallerim büyük. İnşallah bir gün nasip olursa, şampiyonlar liginde de çıkmak istiyorum. Ama tabii, dediğim gibi nasıl kısmet? Bu işler kolay değil. Ben her zaman şunu şunu savundum. Tedbir benim takdir Allah'ın diyorum. Ben tedbir almakla yükümlüyüm. Tedbir alarak da elimden gelen bilgimi, birikimi, kendimi geliştirerek, işte şu anda iki üç tane yabancıları biliyorsak. Daha farklı neler yapabiliriz? Oyunu nasıl geliştirebiliriz? Dünya'da bu işi bizden daha iyi yapanlar var. Onlardan neyi öğrenebiliriz? Neyi farklı yapıyorlar ki onlar o platforma bizden önce çıkıyorlar? Bunları araştırarak daha doğru işler yapmakta yükümlüyüm. Dediğim gibi tedbir almak benden takdir Allah'ın. Hocam, ee, dinlemişken benim ee, ben hoş etmedim yani böyle hazetmedim şey kanımlamak yani. Bu direktörler bir sezonda üçüncü kulübü çalıştıramıyor biliyorsunuz, e, iki takım evet. çalıştırabiliyor. Ama bir kulüp sezonda tek bir kulübü değiştirebiliyor. Bu sebeple iki üçüncü kulübette bir oyun gönderiliyor. Ben bunun tersinin bir kararın çıkmasının da doğru olduğunu düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten öyle bir karar ya bu kadar huvide çıkıyor olmaz diye düşünüyorum. Kolay bir karar değil. Ee, çünkü kulüpleri özgürlüklerini kısıtlamış oluyorsun. Böyle diyecekler çünkü. Ama söylediğim mantıklı mı? Mantıklı. Biz iki tane kuliple çalışabiliyorsak onlar da üç tane teknik adamla çalışsınlar veya iki tane teknik adamla çalışsınlar. Ama ülke futbolunun yapısı buna müsait mi bilmiyorum. Doğru. Peki, Türk futbolunun bana göre en büyük problemi altyapı sorun. Altyapı sorununu nasıl çözmeniz sizce? Sizin bakış açınız nedir altyapı? Bana sorarsan sadece altyapı değil üst yapılarda da sorun var. Yani bu e, altyapı işin şey kısmını... Tamam mı soracağım? Sorun o kadar. E, şöyle, e, biz e, altyapı o kadar geniş bir konu ki ben Tottenham Hotspore'da altyapı antrenörüyüm. 2006-2011 arasında, yani 5 seneye yakın Tottenham Hotspore'da altyapıda çalıştım. Birçok kategoride görev yaptım. 2008'de yılın antrenörü ödülünü kazandım. İngiltere'de yaşadığım yıllarda. Ve çalıştığım kulüplere faydalı olmaya çalıştım. Yani bizdeki sorun sadece altyapı değil. Buna emin olabilirsin. Altyapı bu sorunun önemli bir parçası ama bizde futbolun içerisinde bulunan yöneticilerin, yönetici sıfatıyla hareket eden insanların daha doğru, daha istikrarlı daha belli başlı yerlere bu işin dayanmadığı ve daha özgür karar verebildikleri sürece ülkemizde futbol çok farklı yere gider ama futbolun içeriğinde e, tesis sorunum var altyapı sorunum var e, beyin yapıları var yani bu sadece altyapı bu işin bir parçası önemli bir parçası mı önemli bir parçası anladım Peki yabancı sayısı ile ilgilifikimiz nedir Yabancı sayısı falan gel gerçeği... şöyle ben... Benim benim fikrim önemli değil ki. Ben şu anda burada bir fikir deklare edene kadar yabancı sayısı yine değişecek. Şimdi biz bu evet. yayını yapıyoruz ya. Biz bu yönü kapatana kadar yabancı sayısı yine değişecek. Yayını sen yarın sabah kattığında yabancı sayısı yine değişecek. Ben ülkemizdeki futbolun gelişimi adına hep şunu savundum. Bak. Ülkedeki yabancı sayısını azaltmak, çoğaltmak, ikiye katlamak, dörde bölmek yerine bunu Belli başlı kriterlerde tutarsan çok daha farklı bir şeyler çıkabilir. Yani bu ne demek? Örnek veriyorum nasıl İngiltere Futbol Federasyonu bu konuda işte FIFA'da ilk 50 sıradaysan son işte 2 senede %75, son işte 3 senede şu kadar oynamış bu tarz oyuncuları istiyor. Bizde de buna benzer ama şartları biraz daha flexible hale getirerek yani daha esnek hale getirerek yaparsak daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani dolayısıyla sen e, biz de bu kriterleri koyarken işte FIFA'da ilk 20'de örnek görüyorum. İşte son 2 senede %40'lık bir kriter alabilir. FIFA'da ilk 20 ile 50 arasındaysan farklı bir kriter koyabilir. Biz bu sefer yoldan geçeni değil de daha çok milli takımlarında oynamış işte 19, 18, 21 bu yaş kategorideki oyuncular alabiliriz. Ondan sonra belli bir kriterde işte A takım seviyesinde olan e, Önder Hoca yazmış. Önder Hoca'ya da selamlar futbola, yabancı insanlar azalsak nasıl olur? İşte hocam biraz önce onu anlatıyordum. Yani sorun sadece altyapıda değil. E, i̇şte Önder Hoca da zamanında ben Toplum çalışırken sağ olsun e, o tanışıklığımız ta o zamanlara dayanıyor. Daha sonrası ile kendisine Beşiktaş'ta çalıştık. Ülkede futbol emekçilerinden, önemli emekçilerinden bir tanesidir. Ee, Önder Hoca'da çok e, çok da severim kendisini çok değerli bir futbol adamıdır İşte herkesin düşüncesi aslında ortak bu konuda Yani herkesin üç aşağı 5 yukarı sadece altyapı değil yani bu iş Dolayısıyla yabancı konusuna gelince e, Benim buradaki en büyük düşüncem şu ya Bizler buralara kriter getirmediğimiz sürece Yabancı sayısını biz burada konuşurken belki de şu anda birileri değiştireceğim. Nasıl Nasıl yapacağız? Teşekkürler. Taze'ne de çok selamlar. Ha bak bizim halı saha grubuymuş. Teşekkürler. Mehmet, Taze'e, çok selamlar. Kolay gelsin. Arada bir halı saha oynuyorduk da önceden. Şu aralar onu da oynayamıyoruz biliyorsun işte halı sahalarda kalmalı. <gülüyor> Sadece halı saha değil. Ee, biliyorsun bu konuda bal ligiyle ilgili de bir gidiyor şekilde. Ben de elimden gelen katkıyı sunmak istemiştim o süreçte. Yani şu anda ülkenin e, futbol damarlarının beslenmiş olduğu işte bölgesel amatör ligler var. Bölgesel amatör liglerin oynanmaması Türkiye futbolu adına, 80 milyonluk nüfus adına bir skandaldır ya. ya ben bunu artık dile getirmekten bıktım. Televizyonda dile getiriyoruz. Sosyal medyada dile getiriyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi 3. ligdekiler buz hokeyi mi oynuyor? 2. ligdekiler golf mi oynuyor da alt ligde bal ligini oynatmıyorsun? Hangi sebepten? Niçin? Ya Bunların bu soruların cevabını alamadığın sürece sen bana çok sorarsın. Altyapıda mı sorun diye. Evet. Biz de çekmiştik video. Onlara da herhalde size destek destek olmuştunuz zaten Doğru. Doğru. Sizin çekmiş olduğunuz bir video, Evet. Evet. Hocam son bir soru soracağım. Milli takımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, yine çelişkili bir e, ülke futbolunda yine çelişkili bir milli takım yapısı. Şimdi bu ne demek? Biz gidip Fransa'ya 2-3 atabiliyoruz ama gidip Cebeli Tarık'la C grubunda mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Yani ülke futbolunun da bir şeyi yok, bir istikrarı yok. biz bunu hep dile getirmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir ülkede bir futbolun milli takım futbolunun siyahla beyaz kadar fark olmaması lazım. Yani benim bir sonraki rakibim işte Ulusal Lig'de Cebeli Tarık, Farova Adaları. Ya biz buraya nasıl gideceğiz onu dahi bilmiyoruz uçak var mı oralara onu da iyi biliyoruz. Yani dolayısıyla bu çok e, üzücü bir durum bence şey adına e, ül, e, ülkemiz adına. Ama bu demek değildir ki şurada 4-5 ay sonra oynanacak Avrupa futbol şampiyonasında çeyrek finalde görebiliriz, yarı finalde yapabiliriz, final bile yapabiliriz. Yani böyle değişik bir ülke futbolumuz var. E, şu bir gerçek. Artık eskisi gibi e, tesislerimiz güzel, artık eskisi gibi değil. Her şey izlenebiliyor. Bak işte ikinci lig izlenebiliyor, üçüncü lig izlenebiliyor. İzlenebildiği kadar iyi olamıyoruz. O ayrı bir konu. Bunlar izleniyor. Daha farklı bir oyuncu havuzumuz var. Avrupa'da oynayan ülkemizden giden çocuklar var. Orada olan çocuklarımız var. Çok kaliteli bir milli takımız var. Ama bunun karşılık nasıl faro oluyor? İşte buranın cevabını veremiyoruz.